Arkadaşlar merhaba Ben Halim Altan Kinga Kanalıma hoşgeldiniz Ee biliyorsunuz ki çırağımla ilgili artık olaylarım de tamamen değişti, bitti Artık bundan sonra bir yol arkadaşı aldım kendime Arkadaki kardeşim Alaaddin Artık onunla inşallah uzun yıllar boyunca çalışacağız Kendisi kalfa Saç kesmeyi de çok iyi biliyor Gerçekten mükemmel saç, ke saç kesiyor Bugün sizlere benim saçlarımın yanlarını sıfırlayacak Kaplı saç kesecek. Bakalım nasıl yapacak? Bunu yaparken de adım adım hem anlatacak hem de sizler de öğreneceksiniz. Yavaş yavaş isterseniz daha fazla uzatmadan başlayalım. Ayrıyetten sosyal medya hesaplarımdan beni instagramdan halim.altankinkav ve salonhalimkinkav official olarak takip ederseniz çok memnun olurum. İlerleyen zamanlarda <gülüyor> Alaaddin'in de instagram adresi var. Onu da yavaş yavaş paylaşacağız artık. Çünkü şu anki Instagram adı biraz değişik, kuaför shop falan filan ve değişik bir ismi Onu biz normal Aladdin olarak çevireceğiz O zaman hem Alaaddin'i de takip edebilirsiniz Instagram'dan Hem beni de İsterseniz daha fazla uzatmadan hemen tıraşımıza başlayalım Görüşürüz Alaaddin bundan sonra sen de Biliyorsunuz ki maalesef benim telefondaki görüntü kalitesi biraz dandik olduğu için artık elden bu kadar geliyor, bu kadarla idare edeceksiniz. Anlatsın şimdi bir az biraz geriye çeksek mi acaba hafiften? Nasıl? Çok geriye çektik, şey kalktı. Heh. Sence oldu mu? Bence olmadı. Öyle durursa sıkıntı gibi ya. Yok öyle olmuyor işte bak görüntü çok kal görüntü kalitesi çok bozuyor. Sanırım böyle iyi galiba yani. İyi mi? Aynen Herhalde idare eder. Bu arada uzun zamandan beri videoda çekmiyordum. Artık videolara da başladık. Ben hatta şöyle biraz aşağı doğru kaykılayım mı? Biraz abi. mı? böyle? Aynen Mesela ha bakayım şöyle kaykıldığım zaman nasıl duruyor videoda? Güzel duruyor mu? Duruyor abi. Tamam o zaman. Evet Alattin bundan sonraki olay sende. Alaaddin'in de bugün ilk iş günü Bakalım Nasıl traş edecek göreceğiz Sen arkadaşlara da keserken anlat ama Tamam abi Arkadaşlar önce önce öncük çiziyoruz sıfır makinede Mesela nereye kadar çıkıyorsun? Çok yukarı mı çıkacaksın? Aşağıdan mı alacaksın? Alırız şimdi. Şöyle ekipama şekilde, orca şekilde önce bir çiziyoruz saçı. Bu arada izleyenlere biraz kendinden bahset bakalım. Kaç yaşındasın? Mesleğe nerede başladın? Nerelerde çalıştın? Adım Hayattin. Buca'da çalıştım. Tamam. Altan çalıştım. Güzel. En çok akşamcıydı. Altan çalıştım. Sekiz sene. Altan cilt Sekiz yıl çalıştım. Aynen öyle. Çok güzel. Sanatıma çok güveniyorum. Sanatına güvenen insanları severim. Zaten bir insanın da özgüvenli olması gerekiyor değil mi? Tamam böyle çizdikten sonra alttanın bir sıfırma geriden kaçı tebrik Kaç yaşında mesleğe başladın Alattin? 10 yaşında. 10 yaşında. Kaç yaşında Kalp oldun? Tam 15, anlamıyla artık geçeyim. 15. 15 yaşında. Aynen şu an kaç yaşındasın? 27. Şu an yani 15 yıldır de Süper. Biz mesela şimdi bu tarafı bitireceksin ya Latif. Evet. Abi. Ondan sonra kamerayı ne yapalım biliyor musun? Diğer evet. tarafa alalım. Evet. Belki benden üstün arkadaşlar vardır bilen ama sanmıyorum. Ya muhakkak hepimizin üstüne illaki vardır. Çünkü artık meslekteki kesimler o kadar değişti ki. Tabii şu zamandaki kesimlere göre bu kesimleri yapabiliyorsan zaten tamamsındır. Aynen. Yoksa adamlar ne saç kesimleri çıkartıyorlar. Neler kesiyorlar? Hele yurt dışındakiler. Onlar zaten acayip uçuyor. Ama makina onlar abi. Tabii canım. Türkiye'de zaten makine kıtlığı var ki. Adamlar kullanan makine 300 400 bin makine. Tabii, Tabii canım Yanlara böyle sıfırladıktan sonra o ince sıfır alıyoruz. Yani şunu Vahıl final Tabii. Ama da buna geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar fazla basılı görüyoruz. Basılı zaten çok açısın. Tabii onları söylemen lazım tabii. Onlar önemli şeyler Bir defa da basırsa tahriş edersiniz Çünkü Zaten o o met Ucu metal olduğu için tabii. Çok zaman metal Yerinden çıkıveriyor Çıktığı zaman da e eti yırtar Yani bu da bir müşteri kaybıdır Bir yani Öncelikle müşteri memnuniyeti olacak Fıraş yapmak kolay Önemli, önemli olan müşteriyi elinde tutabilmek. Biliyorsunuz arkadaşlar böyle yanlar iyidir sunuyoruz. Zaten şu anki şu anki kamera görüntüsüne çok da fazla bir şey görebildiklerine inanmıyorum ama herhalde biz bu kamerayı az sonra diğer tarafa aldığımızda o zaman anne. belli olacak. Biz bu videoyu parlaştıktan sonra YouTube'da videoyu izledikten sonra o gelişmişten videonun ee... Tableti yükselttikten sonra Görünüm daha güzelleşiyor Ha öyle bir şey var mı? Artık. Allah Allah ben, onu, ben onu bilmiyordum Ben onu bilmiyorum. Ya şey izleyenler için mi kalitesini yükselttiği zaman? Aynen E tamam canım onu biliyorum zaten ya. Ama şey bizim Olayımız farklı Bizim telefonun Video kalitesi dendik olduğu için Maalesef elden bu kadar geliyor Tabii şu. Olacak olacak arkadaşlar merak etmeyin az biraz daha sabır abinin yakınında iPhone olacak da bir şey olmaz olmak hissettim zaten ben onu bilmiyorum. herhalde benden kaçar mı bilmiyorum ama bir, şey bir şey olmaz abi bir şey olmaz açak kan tamarda durmaz. Arkadaşlar bu arada sıfırlamasına güvenen insanlar varsa Instagram arkadaşına bana ulaşabilirler yani 7.20'den açık İnstagram'a İzmir'deyiz bekleriz Aramasına, evine, parasına, her şeyine Tıraşı kapışırım yani Afım yok, afım yoktur yani Ben Kadir Hakan'a kafa koymuş adamım Ben giyerim bugün bir Kadir Hakan benim videomu giripte video izlerse ana selamlarım var abim benim şimdi arkadaşlar ben size yanındaki spullamayı göstereceğim bakın işte aldığımız zaman Böyle Şöyle iyice yandan sıfırlanıyor Şimdi bence artık ben heh, O tarafları bir yere koyarsam bence millet şu an çok daha iyi görür o seçim Aynen öyle abi Şimdi Bunun size nasıl kapta çıkışını göstereceğim şimdi Şimdi hangi numarayı takıyorsun? Kaçı yapıyorsun? İlk önce te Gördüğünüz şu tarağı Kaç numara Bir numara heh, Bak bir yine takıyorsun. Sonra şuradaki hani gördüğünüz şu kat izasını fazla yük almadan iki parmak şekilde çıkıyorsunuz böyle. Şöyle çıkıyorsunuz iki parmak şekilde. Mesela şimdi bir numarayla aldın onları iki katı üstüne kadar iki parmak üste kadar çıktın. Evet. Ondan sonraki izlerini kaybedecek bu arkadaşlar? Ne yapmaları gerekiyor? Onun da yorumları bekliyoruz inşallah. Hayır yorumlara değil sen söyleyeceksin işte. Milletin milletin onu öğrenmesi lazım. Aman Madem ki yani. sen bunu şimdi bu kadar anlatıyorsun. Onu da anlatacaksın. Şimdi İki parmak cegi aldık böyle bir daha gösteriyorum yanları böyle. Şöyle. Hadi ben kafan kaldırırsın. Kaldırayım. Göreceğiz böyle de bu şekilde ikimamen şekilde aldık saçı. Şimdi gelelim bunun... Az önceki yere koy bence. Az önceki yer daha daha iyiydi. Burası daha iyi. Şimdi gelin bunun izini nasıl kaybederiz? Çok güzel bir soru. Hemen yani, cevaplıyorum. Bu tarayıyorsunuz. Şu yarım tarayeni. Sıfır yani. Sıfır değil abi. En ince sıfır oluyor değil mi? ya yani Üzerinde sıfır. Sıfır yedim. beş. He sıfır beş. Yarım. Sıfır beşi alıyoruz. Altında güzelce kabalığı alıyoruz. Peki. Normal makinede onu takmadan da sıfır beş var. Evet. Aradaki fark ne? Aradaki fark gölgeyi çıkartmak. Gölgeyi yani He. oraya iyice yer bitirir. Tamam. İşte bunları da söyleyecek miyim? Bir yazar orada. Ardında gider. Burada sıfır beş normal o makinenin. Yarımını çektiğin zaman 0.5 oluyor da. Şimdi altına kabasına böyle alıyoruz. Bu arada güzel tıra sütecek arkadaşlar. Emiyazı sarısında bekliyoruz. Göndürüyorum. bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın yani beğenme biraz şeyde kaldı like atmayı demek istediğiniz işte like atmak beğenmek <gülüyor> hepsi aynı şeye çıkıyor bence değil mi? şimdi biraz manzada kaldı abi beğenme Vallahi. Evet. Yani artık like, like. atmamı şimdi ne yapıyorsun? şimdi söyleyeceğim şimdi altındaki izi gölgelendirme şekilde yapıyoruz ve hiçbir tarak takmadan sadece hiçbir mandalak kaldıp yapmadan sadece sıfırayı da altındaki kademeyi alıyoruz altında şöyle bir ufak bir iz kaldığı zaman şu görüyoruz şu sıfır makinelerde çok fazla kadar çıkmadan hemen onun içinden bir kavasını alıyoruz peki inceyle almak zorunlu mu? tabi altında tamam. çizgi kaldığı zaman tamam İz kalabilir Hı. Yani burada kısaca diyorsun ki ilk önce kalın sıfırla bulunan izi hafif iziyorsunuz Ondan sonra da ince sıfırı alıp üzerinden geçip izi tamamen kaybediyorsunuz. Evet. Tamam. Duydunuz arkadaşlar. İlk önce normal makinenin kalın sıfırıyla izin olduğu yerden hafiften geçiyorsunuz. Ondan sonra da ince sıfırla bir alt tabaka tabakadaki izin üzerinden hafifçe Geçerek oradaki izi tamamen kaybediyorsunuz. Bu detayları sakın ve sakın unutmayın. Bunlar ince ama hayat kurtaran detaylar. Şimdi olduğunuz gibi şuradaki ince ufak bir iz var. Bunu nasıl kaybediyoruz? Bu 3 makyada. Çok mu yukarı çıkıyorsun yoksa olduğu yerden mi? Olduğu yerden. Olduğu yerden, tamam. Peki makinenin duruş ve açısı ne kadar olması lazım? Mesela 45 derecelik bir açıyla mı durması lazım? Evet. 15 derecelik bir açıyla mı? 15 e, 15 derecelik daha açıyla olması lazım. Bir daha 4 -5 -5. Tamam. Mesela şu an bu tarafı çekiyorsun ya evet. Kamerayı bu tarafa alıp da millete bu taraftan izletsene Tamam Mesela o tarafı gördüler Şimdi bu taraf daha açıkta kalıyor çünkü daha güzel görürler şimdi bu tarafı Şimdi böyle bak görüyorsunuz Nasıl bir gölge olmuş arkada Nerede kalmışız? Burada kalmışız Bence onu öyle değil bak Tam yan yap Tam şu taraflara doğru al ki Kim? he aynen şimdi nasıl güzel gözüküyor mu? Aynen Tamam Hepiniz sabahsız da bekliyoruz o Vallahi ben de bekliyorum. Ama ben sana güveniyorum. Bir insanın güvenmesi çok önemli. Genelde canım. Onu bence bir tık daha şey... Ayaklığı kayıyor onu. Yok, tabii şey kaydı bence. Ona bir tık yukarı çıkalım. Şu an ne? Gözküyor mu sen? Hı. Arkadaşlar görüyorsunuz altındaki bir tane iz yok, çok güzel bir şey. Yani şuradan baktığınız zaman, Alman sana görebiliyor musun akıllı? Vallahi görüyorum şu an çok Sadece şuralarda var değil mi? Tabi orada Bak, daha şuralarda, şuralarda tabii. var. Tabii. O üstte görmüş olduğunuz izler daha şu an alınmamış izler, sadece altındaki gölgelendirmeye bakın. Bence sen şimdi ne yap, biliyor musun? Ha o makineyi o taraflara bir yere koy, ne çok uzaklaştı ne çok yakında tam orada da dursun ki millet senin yaptığını. Tam anlamıyla görebilsin. Hı. En sonda zaten iş bittikten sonra tamamını gösterirsin. Tabi. Şimdi saçı güzel bir şekilde ıslatıyoruz arkadaşlar. Şu an size makas çalışması yapacağım. Yani şu önleri ayırıyoruz ki önleri fazla salınmasın. Şimdi sen makas kesimi yapacaksın? Evet. O zaman ne yapayım biliyor musun ben? Ben bu tarafa doğru döneyim. Millet oradan benim şu tarafımı görsün. Tamam. Bakalım. Nasıl şu an? Görüyorlar mı? Tabii. Tamam. İstiyorsan şey yap. Kamerayı he, bu tarafa doğru çek ki Sen önünü kapatma oranın. Yok böyle daha iyi. Değil mi? Tamam. Yorumlarda puanlamayı yaparsınız artık çocuklar Gözüküyor mu sence? Evet Bence onu artıktan bu tarafa doğru alsam Yok şu an iyi oldun, daha iyi oldu. Mesela bu olayı makas tarakla değil de evet. makinayla çıkıp da mesela kısadan daha hızlı nasıl yapabilirler? Mesela kaç numarayı takacaklar da oradaki izleri mesela çıkacaklar. Yani oradaki... Onu anlat. Tamam. Ondan sonra başka bir şey oradaki, daha. E, oradaki, oradakiyi kaybetmeleri için mesela makine kullanılırsa tamam. makinenin hemen taranı gösteriyorum. Yani. Şu tarakla üstündeki kavasını alıp. Altındaki iziyle şu tarakla kaybedebiliriz. Sonra altındaki geçişi bununla yani yarımla bir güçle kaldı. Üstünü makas çalışması yapıldı arkadaşlar. Güzel. Peki bunları yapmazsan yapmadılar diyelim. Makas tarak. Sadece makine ve tarakla nasıl izi kaybedecekler? Evet. Arkadaşımız bunun makineye girmezse çok seviniz ne? Tarak Saç saç bozulabilir. Çünkü yani. bazı arkadaşlarımız şimdi eee kolayına kaçmak için makine tarak kullanıyor. Ama makine tarak ha makine tarak aslında daha iyidir ama tabii onun için onu kullanabilmek için de biraz profesyonel ve bir yetenek olması lazım. lazım. Çünkü, tabii. Çünkü şimdi makine tarak olduğu zaman tamam güzel kesilir. Ama o hem işi kolayına kaçmaktır hem de saç bozulabilir. Çünkü makine bilgilerin giriyor saça evet saç bozulup kademeyi ayarlayamayabildiler evet, verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederim bana Rica ederim abone ol arkadaşlarımızda videoyu izledikten sonra altına yorum yapıp da öğrenmek isteyen arkadaşımız varsa yorum yaparak tıraşı Yazabilirler, cevaplayarız yani. Bilgi veririz. Veya, çekmemizi istediğiniz videolar varsa ya, onları da yazabilirsiniz. Onlarla ilgili de videolar çekeceğiz. Yani abi zaten bir... aslına bakarsanız bizim video çekmemiz çok fazla var da çekmeyi çok istiyoruz da işte bu görüntü kalitesinden dolayı maalesef çekemiyoruz arkadaşlar. Şimdi yanlar bitti mi? Tabii, şimdi arkaya geldik. Yani, arkaya içteki izi nasıl makaza kaybeder onu da arkadaşlar göstereyim tamam. şimdi arkadaşlar şuradaki ki görmüş olduğunuz şu üçgen pozisyonu fazla saça girmeden o üçgeni orada nasıl koruyabiliriz onu size göstereceğim şu gördüğünüz tara düz tutarsanız üçgen olur. ama üçgenin yamaç tarafından şöyle çapraz şekilde tuttuğu zaman daha güzel eğim verilir size Yani şimdi bak mesela fotoğrafı aldığımız zaman Nasıl üçgeni koruyabiliriz, nasıl bozulamasını önleyebiliriz onu size gösteriyorum Dikkatli bakarsanız videoya ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız arkadaşlar Görmüş demek istediğim bu da buydu yani Şimdi Adem abi izleyebilirsin Ben size şimdi kamerayı böyle biraz alayım Bu tarafı aldız çünkü Bu tarafı da izleyelim biraz Şöyle Tamam Şimdi Suyumuz yani saçı biraz daha ısıtıyoruz Eğer ki saçı ıslatmayıp kuru kuru keserseniz Makas izi kalır Yani şimdi ıslak saçlara makas izi kalır diyeceksiniz arkadaşlar Çünkü niye? Saçı ıslatırsanız saç Birbirine Tane yakışıyor. tane olur Ama kuru keserseniz Saçın e, Gölgesini Biraz zor verebilirsiniz yani Bazı arkadaşlarımız var Kuru kuru kesiyor Peki, normalde saç kuru mu kesilmeli, ıslak mı kesilmeli? Hani ıslak. Bu modelle de ıslak kesilmeli. Hem modeli görülsünüz abi. Tamam. Hem de daha iyi saçı izinle, izinle, her şeyini görebilmek için ıslak olması daha iyi. Çünkü niye? Biz saçımızı mesela böyle fel çektiğimiz zaman vaksa, abla ıslak olsun diyoruz. Niye? Çünkü saç daha yöne görülsün diye. Peki, kuru kesim yapılması gereken saçlar hangileri? Hangi saçlarda kuru kesim yapılır? Mesela Amerikan tıraşı. Adam çünkü izli Amerikan istiyor. Tamam. O izli Amerikanda mesela susuz kesebilirsin. Niye? Çünkü izli bırakacaksın çünkü. Saça iz bırakacaksın. Tabii. Kat vermeyeceksin yani. Önemli olan çocuk tıraşlarına. Çocuk tıraşlarına çünkü çocuklarımızı tuttığımız zaman çocuklar korkuyor. Evet dede o var. Evet. Peki burdan bu mesleği öğrenmek isteyenlere neler söylemek istersin? Mesela çıraklara tavsiyelerin neler? Yani mesleği tavsiye ederim arkadaşlar. Bunlar Önler için yapmaları, yapması gerekenler ne? Dükkana sebat olması lazım. Şimdi çoğu insan sebatın ne anlama geldiğini bilmez. Tabii. Sen ona Sebahat mi o zanneder ki şey kadın ismi sebat. Mesela sebat ne demek Onun sen bize Türkçe söyle. Dükkanda... Çalışırken efendi bir şekilde çalışmak. Örnekle işine, işine yani, sadık olması. Onu en son söyleyeceğim abi. İlk önce, ee, nasıl yiyeceksiniz? Sefaç yemek, sadık olmak. Yediğin tabağa hiçbir zaman sıçmayacaksın. Hani bu mesleğe öğleden ee, ustana her zaman saygılı olacaksın. Örnek vereyim. Bak benim bu mesleğe öğleden usta maddi. Hani şimdi, önlerden alacak mısın, üstlerden alacak mısın, almayacağım mı? Onu birazdan söyleyeceğim abi. Çünkü Hadi öyle sabir. bir şey yapacaksan kamerayı ön tarafa doğru alalım buradan görsünler Tabii. onu test verebileceğiz Şimdi arkadaşlar yapışan saçlar varsa da daha iyi izlediğim için önce pudrayla güzel bir şekilde Öyle. Bunun amacı saçlardaki izleri görmek mi? Tabi. Hataları ortaya çıkarmak yani. Aynen öyle. öyle. Tamam. Siz üzerinde temizliyoruz. Nerede hata var? Nerede hata yok? Zaten bu meslede hata olursa mesleği bırakırım arkadaşlar. <gülüyor> On kadar şey... güveniyorum yani. On hata yapmak için gelmedim arkadaşlar. Sizde daha güzel bir yardımcı olmak için bir abiniz var, bir arkadaşınız, bir kardeşiniz nasıl görürsünüz? Amacım size meslek öğretmek değil yani. Siz benden iyi biliyor bilmiyorsunuz. Ben seni iyi biliyorum demiyorum. Herkes daha iyi yapabilmesi için size şimdi yanlardaki gölgeleri göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Benim de orada tam bir yerde mesela hata varsa hani hatamı hatamı hatamı siz de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Abi şurada iz kalmış. Abi şurada iz kalmış. Ama yalandan da izliyorken abi şöyle izvah dersiniz o sizin günahsız boynunuza <gülüyor> Bakın arkadaşlar arkadaki üçgen demek istediğim bak bu işte Şu Şu geliş tarzı görüyorsunuz şu alttaki gölgeyi Bakın altlarda Hiçbir tane saç kalmadı şekilde güzelce aldık altları Şimdi Size şimdi ön kameraya çeviriyorum böyle Önlerin e, Parmak arası arasına sınır, onu size göstereceğim şimdi Ben arkadaşlar. şöyle durayım mı? Yok senin duruşun çok iyi abi şöyle Şimdi arkadaşlar. Saçı güda önce bir tarayacağız şöyle bir açıyorsunuz saçı. Sonra ıslatıyoruz. Öncelikle çok şu şekilde şu önleri satıyoruz ki önler birbirine girdi çünkü. Keği makaslıca için abi beni kesme abi beni kesmedi çünkü. <gülüyor> Biraz Evet espriliydi arkadaşlar. Espri yapmayı çok severim. Espri yapma gayedir değil mi? İşte Her zaman müshire değil, güler yüzlü müşeride... Ee, nasıl size? Çok fazla konuşmayın abuptu bu konuşmayayım. Hani özünde konuşuyorsan müşteri trasheri muhabbetlere geliyor. Bunu unutmayacaksın. Şimdi saçı güzelce e, böyle tutuyorsunuz. Çok fazla değil. Şu iki eli altı bırakıp üstündeki sadece şöyle fazlakini alıyorsunuz. Şu bölgeyi fazla satırsanız fön çekerken. Çok zor çekebilirsiniz fırın ya da e, müşterimiz de çok zor tutunabilir seçene. Şöyle kuşcından şöyle şu kadar alıyorsunuz. Kaç milim alnalları gerekiyor? 1 milim, bir fazla. Milim. Tamam. Önlerde de ben çok bir milim değil çok sadece kuşcana şöyle. Çünkü önler üstüne gel daha çok uzun olması lazım. Arkalar önlere göre görülebilecek kısa olması lazım ki önler ön plan çıksın. Hem saça şekil verirken daha rahat şekil verebilirler. Tabii. Arkadaşlar daha önce bu saçı kim kesiyse biraz saçma kesmiş. Biraz top aldım. Allah bir elim kesmiş kesmiştir çırak. Doğru mu abi? Adem. Evet. O adet dediği arkadaş da abimiz yamuk kaçtı. Buradan çıkıyor gidiyor. Haber vermiyor. Boş ver onları. kısa Ersin er gidiyor. Bu ders olsun diye söylüyorum. Başka yere başlıyor. Hani Öncelikle bir mekanı bırakacaksanız arkadaşlar Haber vererek bırakın Sonuçta ucunda ölüm yok İstediğinde çalışabilirsin e Ama yani. öncelikle haber vereceksin Yani Senin zorla buraya kerepçilik tutan yok Şimdi ben buradan çıksam Başka da çalışabilirim Ama adam gibi söyleyip çıkmak varken ya. Bu biraz yanlış hareketler arkadaşlar Sizsiz olun böyle hareketlerde bulunmayın Ne evet olsa mesut. ben onsuz da hayatımdan memnunum yani sorun değil. Buradan yani bir Adem gider bir Alaaddin gelir. Bir Alaaddin gider bir Mesut gelir. Bu hayat böyle. Ha, hem de daha iyi oldu yani. Hiç deyse Adem'in gitmesi, Alaaddin'in gelmesine vesile oldu ki böyle bir kalfaya sahibim. Bunu düşüneceğiz. Demek gibi Rabbim bir kapıyı kapattığı zaman daha iyi bir kapıyı açabiliyormuş. Açtana. Şimdi size bir tarak atacağım. Şu tarak ne olur bilen var mı? Yok. Şimdi e, bir arama gızı var mesela. Bir de arama gızı olarak tarakımız var. Şimdi bunu Dizeşle da Abi nasıl kullanılıyor bu? Ben size şimdi nasıl kullanıldığını size göstereceğim. Bakın taradığım zaman saç tane tane oluyor. Şimdi size daha iyi gösterebilmek için Şöyle hem tıraşı göstererek geldim buraya. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz gölgeyi? Şimdi öncelikle şuradan başlayalım şöyle göstermeye Şimdi Bu tara fazla dibe vurmadan Kaldırarak yavaş yavaş geçiyorsunuz Yani arama gazetine giriyor bu saç Arama gazı kullanmıyorsunuz yani Yani kalkıp da bu tarağı alıp elinizi Bir de arama gazı alırsanız ne? Bu saçın içinden geçersiniz İçinden direk değil, yani bunu kapayızda fıra <gülüyor> vurduğuna biz ona geçersiniz Hani <gülüyor> müşteri içinden geçersiniz yani direkt. Hani bu koltukta kalkıp da müşteriden sonra sizin içinizden geçer abi <gülüyor> Deneyim olacak yani, bu yani <gülüyor> Açık ve net. Yani sen müşteri içinden geçerseniz arkadaşlar Müşteri Bu koltukta biraz sab eder, şu örtüye çıkarılmasınız der O koltuktan müşteri kalktığı zaman direkt sizin içinizden geçer Aynen o yüzden sakin... ki ama bir de şöyle bir şey de var, bu benim elimde bulunan tarak Türkiye'de kaç kişide var? Arkadaşlar bak benim Yani şöyle biraz şey çevireyim size görürsünüz de. Şimdi şu bölgedeki biraz potlu alalım, böyle fazla potlu aldıysak üçgen kaybolur sonra kare dönüşür, olmaz. Şimdi arkadaşlar şu araba diye ıı, düştü. Bir taramıza düşüyor da var. Öncelik öncelikle ve en öncelikli diyoruz ki yıkamanız şart. Direkt bunu siz müşteri kapısına vurursanız ben de göremiyorum. Yerde ne olduğu belli değil çünkü. Sonra müşteri aynadan bir bakış atar. O bakışın anlamı da ne dedi belki Yaptığın Zaptan için bilmem ne rafından bir şey bakıyorum. Yani. Hani ben burada hani şimdi konuşmuyorum arkadaşlar. Hiç yapma daha iyi. Çünkü küfür konuşmuyorum, niye küfür konuşmuyorum? Hani YouTube kanalında şu an video paylaştığımız için Biraz ee, güzel olumlu olmadı. Niye? Çünkü burada bayan arkadaşlarımız da bu videoyu izliyor. Kızlar da izliyor. Erkekler de izliyor. Çünkü kötü örnek olmamız için biz burada bir konuşmamız lazım. Daha yumuşatarak söylüyoruz diyelim biz sana. Lafı siz anlarsınız <gülüyor> <yani> nasıl geçirdiğimizi. <gülüyor> şimdi diyeceksiniz ki şu önleri nasıl keseceksiniz mesela? Önlerden de göstereceğim mesela Şimdi böyle bakınca abi bence Gözüküyor mu? Şimdi ben biraz daha yazacağım onu. Ha? Aynen öyle. Şimdi iyi bence. Evet. Ne de şu patlık mesela nasıl dedi? Yani bu patlık bana biraz tuhaf geliyor. Mesela o potlukta da... aynen Biraz bana pot geliyor Şimdi ben alarak sadece uçlarını böyle kırkdan alıyoruz arkadaşlar. Fazla tıraşı Görüyorsunuz Evet ayrıca şimdi tıraşımız bitmiştir Şimdi şöyle bir bakıyoruz yani Nerede hata var, nerede hata yok Bakıyoruz mesela şu an Son kontrollerinizi yapmadan tıraşı bitirmeyin Aynen şöyle bakıyoruz Nerede hata var mesela arkadaşlar görüyor musunuz? Bunu bilerek bıraktım. Şurada hata var. Belki onu siz de görürsünüz. Yorumlarda yazacaksınız bana. Hemen şöyle bir oraya geçiyoruz. Aslında hiç söylemeyecektin. Hiç söylemeyecektin. Böyle yapacaktın hani arkadaşlar herhangi bir yerde bir hata var mı varsa bunu yorumlarda belirtindecektin. Videoyu kapattıktan sonra sen o hatayı düzeltecektin. Bakalım millet bizi ne kadar Güzel izlemiş, ne kadar dikkatli görmüş, onlar hepsini öğrenecektik. Mesela şimdi daha tırışımız daha güzel olması için şöyle şöyle fazla güzel olmamız lazım. Şöyle yüzden şöyle bir çizgi yapalım. Bir izmindirsin olsanız olun arkadaşlar. Tıraşımıza gelmek isteyen varsa bize e, yorumlarda yazıp biz de oradan iletişime geçebilirsiniz evet. arkadaşlar. Hem buradan yorumlardan hem ariyetten Instagram'dan Ayrıyeten Google'dan da, Google haritalardan da ya yani Ama... normal Google'a girip de Halim Altan Kingkav yazdığınız zaman veya Salon Halim Kingkav yazdığınız zaman çıkıyoruz Gelen çıkan arkadaşlar Kesinlikle Mesela adam buraya gezmeye gelmiştir İzmir'e Nerede gelmişti, öne gelin? Manisa'dan O adamın buraya bir daha geri gelmesi için Elimden gelen her şey yaparım ve adam Manisa'dan Bir daha buraya olması için her gelirdi arkadaşlar evet. Bu kadar da eminim yani Mesela dün bir kardeşim yazdı bana Afrika'daymış Galiba İzmir'de ama Afrika'da inşaat işi yapıyormuş Ona da buradan çok selamlar söylüyorum Kardeşim seni de ayrıyeten Afrika'dan geldiğin zaman İzmir'de çayımı içmeye davet ediyorum Seni de bekliyorum Sen dün çünkü yorumlarda bana öyle yazdın Arkadaşlar şimdi bu sakalı çok kısa olmayacak. Sakın. Nasıl mesela yapabiliriz? Bak, sakın sakallarımı amana. Mesela biz diyoruz arkadaşlar, direkt bu makineye tuttuktan sonra alttan böyle giriyoruz. Ne fazla sana? Mesela yani. Zemin ediyorlar. <gülüyor> şimdi <gülüyor> arkadaşlar şimdi buradaki ufak bir potluyu şöyle makinada alıyoruz. Mesela şimdi böyle çok fazla girdiğim zaman nasıl onu düzeltebiliriz? Burayı biraz daha şöyle almamız lazım mesela yani arkadaşlar onu aldığımız zaman direkt bu diye siliyoruz arkadaşlar. Ve sonunda da Kapuşma var. Roluna Elfasia. Şimdi arkadaşlar videoyu YouTube'a çevirmiyorum. Neden çevirmiyorum? Merak edin yani. Şuradaki buradaki aynı potu aynı şekilde burada da alıyordum. Çünkü neden kamerayı çok fazla yeniden unuttuğumuz zaman bu zaten tuz olur arkadaşlar. Evet. Kusura bakmayın. Biraz ayaklarımız kırık olduğu için ama ilerik zamanda değişecek, iPhone değişecek. telefon aldığımız zaman inşallah daha güzel video çekeceğiz o zamanlar zaten asıl, asıl uçuşumuz o zaman olacak şu anlık biraz dinlenme modundayız şu an diyeceksiniz ne dükkanız boş bizim burada arkadaşlar deprem olduğu için çoğu evimiz yıkıldı evimiz yıkıldığı için de gitti ölenler çok oldu belki duymuşuzdur Bayağıda da bizim yerimiz tam orada bu Emre Emre Hapatman Emre Hapatman Tam Emrah abdamanı biz çapazındayız ya yani, yani olsun bugünler de geçecek ama. Bu deprem yüzünden böyle oldu arkadaşlar bu dükkanımız boş. İşte işte bu te... tıraşsız bu kadar güzel de niye dükkanlar da yok Diye sorular geldiği için yanıtlıyoruz abi. Yani boşu <gülüyor> boş şunu yazmayın. Şu an cevabını veriyorum zaten. Deprem yani zaten şu an hala Anadolu'da evler yıkılıyor millet arkadaşlar. İzmir depremzede biz depremzedeyiz. Yani ölenleri çok, çok oldu olsun. arkadaşlar. Çocuklar da çok öldü. Hani belki duymuşuzdur. Hiç iyi olmadı iş. Yani değil. bu haberleri duymuşuzdur. Hani mesela bu e, yıkım anında ekiplerimizin toplan üstüne çıkıp da sesimizi duyan var mı diye yerde şu an bizim dükkanımız. Neyse oğlum şimdi hatırlatma onları ya o günler. Çok kötü arkadaşlar hani o gün o, o zamanı hatırlatma lan. Abimizin biraz psikolojisi o anda bozulmuş Çocuğun bir tanesinin çocuğu tane alttan ölü çıkarınca tabi Elinde yani O hiç anki psikolojiyi değilim. şimdi hiç kimse yaşamadan tadamaz arkadaşlar Çok kötü bir duygu yani O yıkım anı O insanların o kumun toplanın altında kalış anı 72 saat boyunca o çocuğunu az sus o toplanın altında kalma anı Hepimizin içini parçadı arkadaşlar. Yani bizim müşterimiz de o yüzden şu an işlerimiz durgum biraz. Gene Allah'a çok şükür ölmedik, ayaktayız. Ama Allah büyük bugün bir, bir uçacağız. Jet gibi borcadan o zaman. Bütün tabi ne Allah <gülüyor> <gülüyor> tabi beni aşk olsun zaten. Sapiye yok ya, hallederim. Şimdi arkadaşlar ya. bu sana böyle aldık. Şu an fönümüz tıraşımızın bitiş anını yapıyoruz. Mesela şimdi böyle bu kamerayı böyle çeviriyorum. Bir e, fön çekip decisin arkadaşlar saç yıkamadan niye fön çekiyorsun abi? Şimdi saçça fön çekmezseniz saçtaki hataları anlayamazsınız arkadaşlar. Saça fön çekip hataları görmek lazım. Belki e, bu saç yıkadıktan sonra hatalarımız var. Nerede hatalarımız varsa o hatayı bana yorumla yazıp da abi burada hata var derseniz silerim arkadaşlar. Çünkü ben de öyle hoşuma gider yani. Ha bir de tıraşımıza da çok dikkatli bir şeyiz ne kadar bir etmemişsiniz oradan belli olur Bir sen şu an bu fönü çekerken kamerayı atsan ön tarafa Millet fönü çektiğini de görsün Tamam Arar tam yana tam buraya bir yere koy ki Heh Millet tam görsün onu Yata gözler. Nasıl çektiğini görsünler Şimdi arkadaşlar bu bitmiş anas açımızın de komple saçı göster. Ve evet, olayımız bitsin. Abi şöyle bir duruş Aynen. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz yanlardaki gölgeli. Size yavaş yavaş gösteriyorum ki abi kafa kafayla sace olsun. Göldre mi indirim? Şöyle dur. Şöyle dursam nasıl? Aynen. Şey alttaki gölgeliye bakarsanız çok seviyorum arkadaşlar. Şurada tatlı bir gölgelik bakın şöyle. Geç var, bitiş. Abi mis hiç çurat mısın? Böyle bak Bu da böyle sağdan böyle bakış. Şöyle. Görsün arkadaşlar. İstersen ben koltuğu böyle çevireyim. Bu taraf biraz kalabilirsen sağda kal ben şey yaptım onu. Bu da böyle böyle yandan baktığın zaman şöyle bakın böyle hiç isç açılısınız bir kullanabilirsiniz yani böyle. Yani ister bu tarafa. İster üçgen, ister düz. Şöyle önden de baktığın zaman böyle. Şöyle. Ağabey yani düzür böyle. Bakın böyle. Yani saçta hiçbir şekilde geldi. Yapıramı hiçbir şey yok. Evet. Bitti mi? Tabi. Şimdi abimizin bir yorumunu alalım mısın? Şöyle şimdi böyle döndürüyorum. Abim sizinle şimdi. Ense aynasını verir misin abi? Tamam. Bir de gülüm Allah aşkına şunu benden bir çıkart ya. Vallahi sıkıldım ya. Şunu benden bir çıkar bir kurtar beni ya. Allah aşkına. Şükür bu oymandıra şöyle filatriz yapıyor. Of, bitti be. Allah'a bitti sonunda bitti. Ben biraz sıkıntılıyım da. Abimle sorarsam abim yine trafiğe sıkıldı galiba. Yok senin sıkı senin trafiğinden değil oğlum ben kendim sıkıldım. Kaç dakikadan beri ben oturuyorum burada 46 dakika. Maşallah iyi yani. 46 dakika götünen tel kaldış ya. Vallahi Allah. Al bunu. Şimdi abimde. Ver ben... bana. Sen... Bir saniye Şu Burası an bu an... abimiz görecek Dur ben bakarım Kendi yöpünü kendisi yapacak Nasıl beğendi mi beğenmedi mi? Vay Ben sana mı sileyim abi sen rahat ol. Güzel Gayet efsane Şimdi yorumunuzu bekliyoruz arkadaşlar abimizden Tıraşımızı nasıl beğenmişsinizdir? Evet Tıraşımız bu kadar 46-47 dakika sürdü ve eline sağlık kardeşimin şöyle yok. şöyle koysam dur bakalım böyle ayarlasak Hı. anam şöyle mi dursak böyle mi dursak nasıl olur? daha hala nasıl açlı arkadaşlar görüyorsunuz çünkü arkadaşlar bizim tıraşımız buraya kadar ben Halim Altan Kingkav arkada Alahattin Gökteniz Tabii. kardeşimin ellerine sağlık bizi instagramdan Takip edebilirsiniz. Salon Halim Kinkab of Official ve Halim Altan Kinkab Halim.Altan Kinkab olarak. Bizim olayımız buraya kadardır arkadaşlar.